Endoskopi ve kolonoskopi işlemi ağrılı mıdır? Endoskopi ve kolonoskopi işlemi derken aslında endoskopi ile kastedilen gastroskopidir. Yani ağızdan cihazla mideye girmektir. Kolonoskopide kalın bağırsakın incelenmesidir makattan girilerekten. Ve her ikisi de uyutularak yapılır. Damardan özel bir ilaç verilir. Ve kişi işlemi hiç hatırlamaz. Çok rahat ve konforludur. Ama bazı yerlerde uyutulmadan yapıldığı zaman hasta konforu daha düşük oluyor. Endoskopi ya da gastroskopi veya kolonoskopik işlemler uyutarak yapıldığında son derece konforludur ve mutlaka yaptırılmalıdır, korkulmamalıdır. Sonuç olarak bunlar son derece gerekli ve faydalı işlemlerdir. Korkmayın, mutlaka yaptırın. Endoskopi ve kolonoskopi işleminden sonra normal hayata dönebilir miyiz? Evet, dönebiliriz. Fakat bir gün sonra. Çünkü endoskopi günü, yani gastroskopi yapıldığı zaman, mideye bakıldığı zaman ve kolonoskopi yapıldığı zaman, mideye bakıldığı zaman damardan size bazı küçük maddeler verilir, uyursunuz ve bunlar hemen kandan temizlenmez. Bunların kandan temizlenmesi... Kimi zaman kullanılan lece bağlı olarak iki saati alır, kimi zaman dört, kimi zaman altı saati alır. Ve bundan dolayı biz deriz ki ilgili gün araba kullanmayın, dikkat gerektiren iş yapmayın, iğne, tığ, şiş, bıçak kullanmayın, çek senet imzalamayın, tapı kadastro işlemlerine yaptırmayın deriz. Ama ertesi gün her şeyi yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz.